Biz şu anda Şirince köyüne gidiyoruz, yol üzerinde çok güzel manzaralar var, bunları sizde görün istedik, sizinle de paylaşmak istiyoruz. Normalde Selçuk'tan ayrılıyorduk Şirince'ye, bu sefer ortaklardaki yol tabelalarını takip edelim dedik. İyi ki de değişiklik yapmışız, acayip güzel bir yol. Neredeyse hiç araba geçmiyor, sadece biz varız ve doğa muhteşem, yemyeşil, Karadeniz gibi neredeyse birazdan yolu da çekeceğiz. Ama çok virajlı değil. Mi? Dikkatli gitmek gerekiyor. Çok yavaş gitmek gerekiyor. Yani karşıdan karan bir araba gelebilir. E bir araba evet okuduğumuz bir yerde de şey yazıyordu bu yol hakkında. Eskiden bu yolu ralli yapmak için kullanıyorlarmış. Evet. Yani o kadar virajlı ve dar bir yol. Eskiden ralli yolu olarak kullanmış gerçekten biraz korkunç bir hal aldı yani tek araba e, zor geçebilir ve bazı yerler çok durdu ama sonunda ulaştık ama her şeye rağmen güzel de maceraya gerek yok diyorsanız diğer yolu kullanın ama bir macera yaşamak için bizim geldiğimiz yolu kullanabilirsiniz gereken bir yol şu an varmış bulunuyoruz dolaşmaya başladık Geçirinceye ne için gelelim derseniz, burada kahvaltı çok meşhur, gözlemeler, karadot suyu içebilirsiniz. Onun dışında eğer şarap severseniz, burası sizin ayrılmayacağınız bir yer olacak. Çünkü aklınıza gelebilecek her meyveden şarap yapıyorlar. Birazdan zaten göreceksiniz, binlerce mahzen. Bakın şöyle bir kahvaltı mekanı, restoranlar, çok sevimli, ve güzel tarihi bir yer. Evet, de Karadut suyu 10 sene önce gelmiş ve çok güzeldi. Muhtemelen gerçekten Karadut ama bunun popülerliği arttıkça e, onun da sahtesine kaçtılar gibi geliyor. Son zamanlarda içtiklerimiz oralet gibi. Beşikçe hazır meynaslarıydı. Yani yine de buranın tabii meşhur içeceklerinden Bu arada az önce e, şarap yerlerinden birindeki adam şey dedi çok komik buldum ben ııı e, içmesi sizden günahları Bu günahlar, günahlar siz için günahlar bize yazılıyor falan yani diyor. Yani diyor. Şey Bayağı satış var, de var, Bu arada şarap gezerken tadabiliyorsunuz. Günün hangi saati olursa olsun hiç fark etmiyor sabah, öğle, akşam. Burası eski Rum köyü. O yüzden şarap üretimiz çok yoğun. Adım başı mahsamlı şaraphane. Satılıyor ilk ismi Kırkınca'ymış Rum köyüken. Bunlar tabii Kırkınca'ya, çirkince diyorlar. Kırkınca'da zamanla çirkinceye konuşuyor Türkçe'de. Ama 1920'lerde İzmir valisi geliyor. Burayı çok beğeniyor. O da Çirkinci olamaz. şirince Çirince. O zamandan beri ismi şirince. Gerçekten şey gibi bir işte burada Rumlar yaşarken öyle bayağı hali vakti yerinde Rumlar burada yaşıyormuş ve köylerini çok seviyorlarmış dışarıdan kimse gelsin buraya yerleşsin istemiyorlarmış o yüzden de ismine çirkince demişler ki hani kimsenin dikkatini çekmesin diye bir de öyle bir söylenti var okuduğum yerlerde ama ek doğru bilemez. Evet. Bakın şöyle feslemiş. Bu şerep kaldı mı? Bu ya hala göremiyorum. Bu arada burada konaklama seçenekleri de çok fazla. Genelde butik otel tarzında konaklar, pansiyonlar, doğa evler, birçok konaklayabileceğiniz seçenek var. Yani uygunundan biraz daha pahalısına birçok seçenek bulabilirsiniz. Bu konak evler 90'larda Sevan Nişanyal Bakın yazar. şurada da yazıyor tam karşıdan konaklama rehberi. Sevan etkiler. Nişanyal tarafından başlatılmış işte, buranın restorasyonu. Hatta Sevan Nişanyal bu sit alanı olduğu için yaptığı restorasyonlardan dolayı 10 sene hapis cezasına çarptırılmıştı. İçeride girmişti ama sonra kaç milyar hatırlıyorum en son. Birkaç sene önce Yunanistan'a Kötü yapmış? Aslında güzel yapmış. Sonuç gayet şirince bir köy çıkmış. Aynı zamanda matematik köyünü Sevan Nişanyan, Azrın Esin oğlu Ali'nin Esin'le beraber kurmuş oldu. Aynı zamanda tiyatro medresesi Yine Sevan Nişanyan tarafından kurmuş. Burada butik otelleri de var. Yani Şirince'yi, Şirince yapmış aslında Sevan Nişanyan. Ama ceza cezalandırız. Tabii yani yasalıyor herkese işlemek zorunda bir şey yok bu arada Sevan yani enteresandır Ermeni ama Türkçe etimoloji konusunda böyle bir kitapları var bir unik çok kaynak şimdi taşınızı gördünüz mü? 7.000 yani kola teşekkür, teşekkür ederiz kumda kahve içelim dedik önümüzdeki masadaki kumlar herhalde sadece görüntü olarak duruyor dedik ama sıcak. evet kahve hemen sehpada en taze şekilde fincanlara gelinecek Orana burayı da bitirmiş demiştik ama saat birçe bayağı kalabalıklaşmaya başladı. Ve bugün hafta içi olmasına rağmen yine bayağı kalabalık aslında. şarabını. Hım. şarabını yapmamışlar ya. Hoş geldiniz efendim. Bir vişne denemek ister misiniz? Teşekkür ederiz. ikram edelim Teşekkürler. İyi gelen buyurun. Eşek şarap peynir <gülüyor> ne? Abkatan eşek şara peynir. <gülüyor> Film seti gibi bir yer gerçekten şirince. 2012 yılında da dünya çözülenmişti. Rica <gülüyor> <gülüyor> ederim. İsterseniz mağazamızda gezinirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. <gülüyor> Mavi Enerji diye bir grup, spiritel bir grup sanırım. Maya Takvimi'nin son bulduğu 2012 yılının 21 Aralık'ında kıyametin kopacağını düşünüyordu. Kıyamet koptuğunda da Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. En gezerler, en Kıyametten sonra ve Fransa'da bir kasabanın sağ kalacağını kıyamet tatlatacağını öne sürmüşlerdi Tabi Bu sayede bayağı bir popüler olmuştu, dünyada şirince. Burası ise Saint John Kilisesi ve avuzundaki adeta bozuk para basan dilek havuzu. Büyük bir mahzeni var kilisenin, oldukça derinde. Kilisenin içinde açıkçası pek bir şey kalmamış, ne fresk, ne kiliseye dair herhangi bir şey. Şu anda Şirince'de bulunan kiliseye geldik. Sanırım artık ibadet dışında sadece bir sergi alanı olarak kullanılıyor. Şu anda da annemin kucağında diye bir fotoğraf sergisi var. Farklı yerlerden anne sevgisiyle ilgili sözler ve fotoğraflar. Şu an kilisenin bahçesindeyiz. Burada bir havuz var. Şöyle içinde bir sürü para görüyorsunuz. Dilek havuzu. Yalnız Önemli özelliği şu havuzun içinde bakın bir delik var eğer attığınız para o deliğin içine girerse dileğiniz kabul oluyormuş çok kolay gibi görünüyor ama oraya atmak çok zormuş eğer oraya atabilirseniz dileğiniz kabul oluyormuş mesela şu an deneyecekler bakalım ne kadar kolay ve şu etrafta gördüklerinizin hepsi boşa gitmiş dilekler oluyor. Tamam, ben de Burda çok fazla vardı. Sabat diyorlardı. Yolun üzerinde evin bir kısmı oda olarak kullanıyorlar. Ve yoldan geçenlerin güneşten korunmak için serinlediği yerler. Şerimce'nin hemen hemen en yüksek yerlerinden birinde konumlandırılmış. saint Dimitrios Lisesi'ndeyiz. 19. yüzyılda inşa edilmiş. Buraya gelen mübadilleler tarafından cami olarak kullanılmış. Lisenin içinde 12 havariye ait freskler var. Eskiler, muhtemelen cani olarak kullanıldığında silinmiş ya da boyanmış o yüzden çok net değiller. Şirince de her yer çok güzel sokaklar, yapılar, kafeler. Ama tarihi alanlarda bir eksik var. Açıklama yok. Bakalım burada açıklama var mı? Şirince Taş Mektep. Hoş geldiniz. Başılık. Şu an taş mektepteyiz. Burası Rumların yaşadığı dönemde adı üzerinde mektep, okul olarak kullanılıyormuş ancak daha sonra bir müzeye çevrilmiş ve bu mübadele dönemindeki anlaşmalar, çeşitli belgeler burada sergileniyor şu anda. Burada daha önce Rumların yaşadığını söylemiştik, ancak daha sonra e, buradaki Rum nüfusuyla Yunanistan'daki Türk nüfusu arasında bir mübadele yapılıyor. Ve e, bu yer değiştirme sırasında, e, bugün de yaşadığımız karantinaya çok benzeyen bir karantina yaşamışlar iki ülke değişimi arasında. İzmir'in Urla ilçesi o zaman bir karantina adası olarak kullanılmış. Gelen gemiler önce orada biraz bekletiliyormuş, yolcuların eşyaları önce gemiden gönderilerek dezenfekte ediliyormuş. Daha sonrasında ise yolcular bu dezenfekte ve karantina işleminden sonra ancak ülkeye girebiliyorlarmış. Burada mübadeledeki göçmenlerin o karantina esnasında yaşadığı bazı deneyimler falan da anlatılmış. Hatta Girit'ten e, Türkler gelirken e, bu teknede 1027 kişi olarak yolculuğa başlamışlar. Ancak yolculuk sonunda kişi sayısı 1028'e çıkmış. Girit'i hiç görmeyen bir Giritli bu teknede doğmuş olmuş ve Türkiye'ye dönmüş. Evet taş mekteba ararken bir iklim yaşayabilirsiniz çünkü taş mektebin üzerinde daha büyük yazılarla Artemis restoranı yazmışlar ama. Aslında burası tarihi taş mektep, daha yaklaştığınızda küçük bir şekilde Şirince taş mektep yazısını görebiliyorsunuz hani taş mektebi aramayın boşuna, Artemis restoran başlığı altında bulabilirsiniz. Evet tekrar merhaba, biz Şirince gezimizin sonuna geldik. Şu an dönüyoruz buradan Kuşadası'na gideceğiz. Umarım sizin için güzel, Teyfli bir video olmuştur. Şirinci hakkında size fikir vermiştir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor>